Hiçlik kavramından bahsettiniz, tasavvuf psikolojisinin hı hı. içerisinde. Ee, Tabi hemen akla şöyle bir şey geliyor, biz aslında bu kadar şeye hep sahip olma ihtiyacımız var ya güdüsel olarak hı hı. işte daha zengin olmak, daha varlıklı olmak, daha popüler olmak, hı hı. her şeyden her şeyden üste olmak, bütün bunlar aslında hiç olabilmek için mi? sahip olmayı Aslında Nedir hiçliğin açılımı? Ya aslında hiç olmak, e, terim anlamıyla boş olmak ya da Hı -hı. anlamsız olmak anlamında değil. Hiç olmak tamamıyla Hı -hı. bu yaşamış olduğumuz e, sahip olduğumuz aslında şeylerin tamamıyla Hı -hı. bizim değil bunlar. E, Hı -hı. Bize var eden Allahü Teala işte e, Hı -hı. Her, her şey buna bize ait etti, emanet onun verdiği, lütfu. Bu şey. Biz ama işte insan oldu. nefis taşıdığımız için her şey ben, benim. Hı hı, hani hı. Hep sürekli bir sahiplenme. E, bu da aslında bir egonun bize getirdiği bir şey. Bu benim, hı hı. ben var ettim. Ben iste, hı hı. istediğim için oldu. Halbuki değil. Allah izin verdiği için, senin yaratıcın buna müsaade ettiği için sen bunlara sahip oldun. Hı hı. Dolayısıyla da e, aslında hı hı. şöyle söyleyebilirim. E, Allah'ın sonsuz kanaatine, lütfuna... Hı hı. E, bu konuda bilinçlendiğimizde, her şeyin ondan geldiğine inandığımızda, onun Hı -hı. sonsuz derinliğine, lütfuna kendimizi teslim ettiğimizde aslında Hı -hı. onunla bütünleşip hiç olmaktan kastımız Allah'la bütünleşmek, hakikatle bütünleşmek. Aslında e, her şeyin sahibi olmadığınızı... Benlikten sayılmak. Harikasınız, çok güzel değil, ifade ettiniz. Ben değil, Allah etsiniz. var. Hani Hı -hı. Beni yaratan var. Hı -hı. Ve a, e, bu sahip olduğum her şey onun sayesinde var. Hı -hı. Ne zaman içimdeki o benlik kimliğini, gömleğini attığımızda Tamamıyla aslında daha e, varoluşsal olarak da daha sonsuz güce sahip oluyoruz. Aslında tamamen Allah'ın lütfuyla bütünleşmek, hı hı. onun e, zenginlikleriyle bütünleşiyoruz. O yüzden hiç olmak diyoruz biz.